Bugün 29 Haziran 2022 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay yeni ay fazında. Sabah 5.51'de ay Yengeç Burcu'nda güneşle kavuşacak ve 7 derece Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. Ev, aile, yuva, çocuk, beslenme, gıda, bakım, barınma, güvenlik, vatan, millet gibi kavramların öne çıktığı, hassasiyetlerin arttığı bir dönemdeyiz. Kişisel ve toplumsal alanlarda bu konular dikkat çekerken yeni gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Koç burcundaki Jüpiter'le dik açı yapan yeni ay hayatımıza yeni gelişmelere ve başlangıçlara da yer açabilir. Özgüven ve cesaretimizi artıran yeni ay yaşamımıza yön verecek başlangıçlara da öncülük edebilir. Duygusal ve dürtüsel hızlı karar verme eğiliminde olabiliriz. Durumları olduğundan fazla büyütüp abartılı beklentilerle gereksiz risklerde alabiliriz. Daha dengeli ve sağduyulu olmaya özen göstermeliyiz. İkizler Burcu'ndaki Venüs ile Koç Burcu'ndaki Jüpiter arasında etkileşen uyumlu görünüm, yeni ayın verimli bir açısı olarak eğitim, iletişim, özel ve sosyal ilişkiler, ticari girişimler ve seyahatlerde özel fırsatlar yaratabilir. Şanslı ve keyifli gelişmelerle karşılaşmamız mümkün. Duygusal yaşantımızda, ailevi konularda mutluluk veren durumlar oluşabilir. Yeni ay öncü grup, koç, yengeç, terazi ve oğlak burçlarıyla kişisel doğum haritalarında 7 derece ve yakınlarında gezegenleri olanları daha fazla etkileyebilir.